milisaniye süresince bütün vücudu tarayarak bu e, yabancı hücreleri belirler ve bu yabancı hücreleri ortadan kaldırır. Ta ki ümün sistemdeki bozukluk meydana gelip e, bu hücreleri e, ortadan kaldırmada eksiklik oluştuğu zaman kanser oluşur ancak. E, zaten insan vücudunda yani çeşitli dönemlerde de